haber Noel ya arkadaşlar? Teşekkürler hoş geldiniz bugün Beyaz futbol once set onceset. <gülüyor> beyaz futbol yok Beyaz futbol. Böyle böyle yaptınız. Yalancı. Bir yana geçelim lan. Gözte. Onun Ahmet Öcan'ı oğlum Evet, Ahmet Gözte Çakır. Hocam selam Gözte Sen hariç, hariç, ve Rasim dünyada ben mala ne olduğunu Hocam bir dakika. Aziz Aziz kadar taş başına ya. Bu çok galiba. Sıvacı Ertem ve onu eleştirenlere siz kimsiniz diyor. Bizim sayımızı ekmek diyorsun, karaktersiz ekmeğini verenleriz. Yeme, bak. Sen ne az be. Sanmara Savaşı'da hakkım var mı? Ben ben, ben, ben, ben, ben ya. Böyle bir komedi görmedim. Sen Ahmet ilgili bir açıklaması var. çok kredi. Nasıl nasıl baktı ya? kredi ya. çok kredi. Sen sigara içiyorsun. Milyartını güldürünle milyartçı. bir oldu vatandaş. Sinan Bey'in kaldırıp gösterecek şimdi. şimdi. Bu trampare bu tram. Maaf etme hakem, maaf etme tram. Ah, bu beyaz şeylerle oluyor lan. küfür etmek istiyorum. Maaf etme. Bu tramonda. Maaf etme. Erikta kanlardan özür dileriz. Kesinlikle <gülüyor> <sevginden> özür Ağır çıkmış hayvanları aramaya. Bir dakika. Bu akşam büyük. En Çavuş çok alaksız bir adam. Sevimcü, biliyorum. Ama bazen de çavuşu tokatlıyorlardı doğru değil. Ya tokatlanması. Şimdi. Çavuş mı? Çavuş ne demek? Benin Instagram Instagram adresine lütfen DM atmayınız. taş şampiyon oluyor, doladık. Galiba şampiyonusun Çok enteresan bir şey ne veriyor. Oynadı. Oynamaya kalktı. Yola da oynadı. Ama alınacak ne Oha. Tamam kulüp ne yapıyorlar? Yani sadece bir şey mi? Polis çeviriyorlar. Resmi alıp dağıyorlar. Polis. Ah çok anlamadım ben. Yalan söylemeyeceğim. Öyle işte. Beyaz futbolun set bir dakika sonra kadar.